Hakları Destek Programı hakkında bilgi vermek ve başvuru sürecinizde ihtiyacınız olan bilgilere ulaşabilmeniz için hazırladığımız video serisinin 5.sine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere, Hakları Destek Programı başvurunuz sırasında hazırlamanız gereken bütçe kapsamı ve kalemleri hakkında kolaylaştırıcı bilgiler sunmaya çalışacağız. Başvuru aşamasında her başvurucunun 2 senelik bir başvuru bütçesi hazırlamasını bekliyoruz. Bu bütçenin, başvuru rehberinde de belirttiğimiz gibi, 1 Ocak 2023, 31 Aralık 2024 tarihlerini içermesi ve toplam bütçe tutarının en az 25.000 Euro ve en fazla da 45.000 Euro olmasını bekliyoruz. Bütçenin kurumun ihtiyaçlarını, stratejik önceliklerini, sürdürülebilirlik planlarını ve çalışmalarını düşünerek 2 yıllık hazırlanmasını bekliyoruz. Hakları Destek Programı'nın iki temel amacı vardır. Başvuru sahiplerinin bütçeyi hazırlarken de bu iki program hedefini düşünerek planlama yapmalarını öneririz ve amaçları bir kez daha hatırlatmak isteriz. Birinci hedefimiz hak temelli çalışan örgütlere kurumsal hibe desteği sağlamaktır. Bu destek ile paralel kurgulanan ikinci hedefimiz ise yararlanan hak örgütlerinin kurumsal gelişimine ve etkilerinin güçlenmesine katkı sağlamaktır. Peki kurumsal ibe desteği ne demektir? Kurumsal ibe desteği, bir kurumun kendi çalışma alanında hali hazırda yürüttüğü faaliyetleri devam ettirmesi, geliştirmesi ya da kurumsal varoluşu, devamlılığı ve gelişimi için gerekli maliyetlerini karşılayabilmesi için sağlanan finansal kaynaktır. Kurumsal ibe desteği, kurumun çalışmalarını sürdürebilmesi prensibini merkeze alır, bu anlamda esnek bir yapıdadır. Ayrıca, kurumların sürdürülebilirliğini, esnekliğini, bağımsız olarak faaliyet gösterme kabiliyetini arttırmada ve çalışmalarının kalitesini iyileştirmede olumlu bir etki yaratır. Kurumsal hibe, örneğin personel giderleri, iletişim, ofis, kira giderleri gibi bir kuruluşun temel ihtiyaçları ve sabit giderleri için harcanabilen finansman türüdür. Kurumsal hibe desteğini proje temelli hibelerden ayıran en temel özellik, aday hak örgütlerinin, Başvuru aşamasında yeni bir proje geliştirmek zorunda olmamasıdır. Elbette Haklara Destek Programı yararlanıcıları bu hibe desteğiyle kurumun sürdürülen projelerini de finanse edebilirler. Fakat Türkiye'de kısıtlı sayıda hibe veren kuruluşun sağladığı bu kurumsal hibe desteğiyle başka kaynaklar tarafından karşılanma ihtimali kısıtlı olan harcamaları bütçelemenizi tavsiye ederiz. Şimdi ise başvurunuzun finansal kısmını tamamlamak için birkaç kolaylaştırıcı bilgi sunmaya çalışacağız. Finansal kısım, bellek sistemi üzerinde bütçe ve beklenen gelir sekmeleri doldurularak tamamlanır. Bütçe nasıl hazırlanır? Öncelikle bütçe hazırlarken dikkat etmeniz gereken birkaç genel prensibi hatırlatmak isteriz. Bütçeyi, başvuran kurumunuzun hibe dönemi için yani 1 Ocak 2023-31 Aralık 2024 tarihleri arasında talep ettiği bütçe kalemlerini gösterecek şekilde doldurmalısınız. Bütçeyi Euro cinsinde hesaplayarak doldurmalı, ve 25.000 ile 45.000 Euro arasında kalmalısınız. Bütçe kapsamında talep ettiğiniz KDV içeren maliyetleri katma değer vergisinden muaf olarak bütçeye koymalısınız. Bu KDV meselesini biraz daha açalım. Hakları Destek Programı'nda katma değer vergisi uygun olmayan maliyetler arasında yer alıyor. Bu başvuru kapsamında planlayacağınız mal ve hizmet alımları KDV'den muaf olarak bütçeye yansıtılmalıdır. KDV'nin yanı sıra Diğer vergiler, gümrük vergileri ve ithalat vergileri veya eş etkideki harçlar da bu sözleşme kapsamında finanse edilemez. Her talep edilen bütçe kalemi için hesaplama detayları ve maliyetin açıklaması kutularını doldurmalısınız. Bu detayların ve açıklamaların eksik olması durumunda başvurunuz maalesef geçersiz sayılacaktır. Bütçenizi hazırlarken 6 ana bütçe başlığını alt başlıklar altında sınıflandırmanız ve her bir kalem için ...birim ve toplam maliyeti belirtmeniz gerekir. Fakat tüm bütçe kalemleri için... ...başvuru rehberindeki uygun olan ve uygun olmayan maliyetleri... ...detaylı olarak incelemenizi öneririz. Uygun maliyetler hakkında hızlıca birkaç örnek vermemiz gerekirse... ...bürüt maaşlara tekabül eden kurumda görevlendirilen personelin maliyetleri... ...kurum personeli ve diğer kişiler için seyahat ve harcırah masrafları... ...araştırma ve yayınlar, bunların yaygınlaştırılması için gerekli giderler her türlü kurumsal görünürlük ve tanıtım giderleri, çeviri giderleri, örgütsel kapasite gelişimine yönelik giderler, etki değerlendirme, dış denetim ve benzeri giderler. Uygun olmayan maliyetlere de birkaç örnek vermek gerekirse, vergiler, katma değer vergisi dahil olmak üzere, hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce oluşan maliyetler, borçlar ve hizmet bedelleri, zarar, borç veya gelecekteki olası yükümlülükler için karşılıklar, Avrupa Birliği ve diğer fon veren kurumlardan hibe alınarak gerçekleştirilen faaliyetlere ve iş programlarına ait maliyetler, arazi, bina veya her türlü motorlu taşıt alımı, döviz kuru dönüşümünün masrafları ve maliyetleriyle projeye özel yura hesabına ilişkin döviz kuru zararları ile birlikte tamamen finansal nitelikteki diğer giderler, üçüncü taraflara verilen kredi ya da alt hibeler, aynı katkılar, para cezaları, finansal cezalar, hayır işleri ve insani yardımlar, kurum çalışanı, gönüllü ve yöneticilerinin kişisel masrafları, aşırı veya orantısı harcamalar, personel prim ve ikramiyeleri. Bu hatırlatmalardan sonra 6 ana bütçe başlığı hakkında biraz daha detaylı bilgi paylaşacağız. 1- insan Kaynakları Hakları Destek Programı bütçesi kapsamında her türlü çalışan masrafı karşılanır. Başvuru sahibi kurum olarak personelin sosyal güvenlik ücretleri ve diğer ücretlerle ilgili masraflar dahil olmak üzere fiili bürüt maaşlara karşılık gelen, ilgili faaliyetlere atanan çalışan personelin maliyetini bütçe kalemine yansıtmalısınız. Bu bütçe kalemini hesaplarken yemek, yol ve benzeri sosyal haklar ve kurumun politikası dahilinde verilmesi planlanan kıdem tazminatlarını da düşünmelisiniz. Hibe dönemi 2 yıl süreceği için maaş artışı planlamayı unutmayın. Hibe kapsamında personel prim ve ikramiyeleri uygun maliyet değildir. 2. Personelin seyahat, harcırah, günlük ödenek giderleri. Kurumunuzda yer alan personel ve diğer kişiler için seyahat ve harcırah masrafları bu bütçe kaleminde karşılanabilir. Sivil toplum örgütünüzün temel faaliyetlerine ilişkin her türlü konferans, eğitim, toplantı, saha çalışması ve benzeri faaliyetler kapsamında yapılacak personel seyahatlerinin tüm giderleri, bu bütçe kalemine yansıtılabilir. Kurumunuzun gerçekleştireceği faaliyetlere davet edilecek katılımcılar için seyahat ve harcırah giderleri bu bölümde belirtilmiyor. Katılımcılar için seyahat, konaklama ve yemek masrafları, faaliyet giderleri başlığında belirtmelisiniz. 3. Ekipman ve malzemeler Bu bütçe kalemi kapsamında kurum faaliyetlerinde kullanılacak ekipmanları talep edebilirsiniz. Bu kalemde dikkat edilmesi gereken şudur. Ekipman ve malzeme giderleri haklara destek toplam bütçesinin ancak %30'u olabilir. 4. Ofis giderleri Bu bütçe kalemi altında ofis kirası, aidat, elektrik, su, ısınma, telefon, internet ve diğer ofis giderleri dahil olmak üzere genel giderler karşılanır. 5. Diğer maliyetler ve hizmetler Bu bütçe kaleminde ise kurumun farklı maliyet ve hizmet kalemleri karşılanır. Bu kalem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 Ulusal, uluslararası A ve platformların üyelik aidatları ve benzeri alt kalemler düşünülebilir. Bu bütçe başlığı altındaki iletişim ve görünürlük maliyetleri sadece kurumsal iletişim için olmalıdır. Yani web sitesi geliştirme, hosting, kurumsal iletişimle alakalı broşürler, kartvizitler, yıllık raporlarla ilgili metinlerin çevirisi gibi kalemler buraya dahil edilir. Diğer tüm faaliyetlerle ilgili iletişim materyalleri, kampanya maliyetleri Faaliyet, proje bazlı yeni web sitesi yapımı, belgeleme raporları, faaliyet giderleri başlığı altında bütçelenmelidir. 6. Altı, faaliyet giderleri Hakları Destek Programı ile esas hedefimiz, hak temelli örgütlerin varoluş amaçlarına ulaşabilmeleri, kapasitelerini ve etkinliklerini arttırabilmeleri için finansal ve teknik destek sağlamaktır. Bununla birlikte, başvuru kapsamında sizlerden sadece kim olduğunuzu değil, Çalışma alanlarınızda neler yapmayı ve nasıl bir katkı sağlamayı planladığınızda anlatmanızı bekliyoruz. Bütçenizi bu hibe'nin kurumsal hibe olduğunu göz önünde bulundurarak, faaliyet odaklı değil, kurumsal ihtiyaçlarınızı düşünerek hazırlamanızı öneriyoruz. Elbette iki yıllık planlamalarınız doğrultusunda bazı faaliyetlerinizi Hakları Destek Programı kapsamında karşılayabilirsiniz. Bu faaliyetleri bir bütün halinde düşünerek faaliyet giderleri altında toplamanızı bekliyoruz. Örneğin, gerçekleştireceğiniz bir konferans bu iki yıllık planlamanızda bulunuyorsa, bu faaliyete ilişkin tüm giderlerin seyahat, konaklama, çeviri, harcıra, teknik hizmetler, danışmanlık ödemeleri ve benzeri bu bütçe kalemi altında toplanması gerekiyor. Faaliyeti bir bütün olarak düşünüp, o faaliyete ait tüm masrafların alt kırılımlar olarak madde madde belleğe girmeniz gerekiyor. Videonun başında söylediğimiz gibi, hakları destek başvurusu sırasında, Finansallara dair doldurmanız gereken beklenen gelirler sekmesi. Beklenen gelirler sekmesinde Hakları Destek Programından talep edilen hibe tutarına ek olarak hibe dönemi içinde öngördüğünüz diğer gelir kaynaklarınızı belirtmeniz gerekir. Hakları Destek Fonu dışında beklenen tahmini ek gelirler; örneğin üyelik aidatları, yurt dışından alınan yardımlar, kamu kuruluşlarından alınan yardımlar, diğer bağış ve yardımlar, iktisadi işletme gelirleri. Finansal gelirler, kira gelirleri ve benzeri kalemler bu bölüme yazılabilir. Daha önceki yıllarda kurumunuzun gelir kaynaklarına bakarak ve hibe dönemi gelirleri için öngörüde bulunarak beklenen gelirler sekmesini doldurabilirsiniz. Kurumsal kapasite geliştirmenin bir parçası olarak hibe alan kurumun haklara destekten talep ettiği hibe tutarının en az %10'u kadar ek fon bulmasını istiyoruz. Bu nedenle en az hibe tutarının %10'u kadar beklenen gelir bildirmeniz gerekir. Rakamlarla örnek vermemiz gerekirse, Hakları Destek Programı'ndan 25.000 Euro hibe talep eden bir kurumun, Hakları Destek Hibesi dışında, hibe döneminde en az 2.500 Euro gelir öngörüsü olmalıdır. Tüm bu anlattıklarımız doğrultusunda finansal başvuruyu tamamlamanızı bekliyoruz. Serinin son videosu olan bellek sistemi ve kullanımı videosunda, sizlere başvuruyu tamamlamak için kolaylaştırıcı bilgiler sunmayı hedefliyoruz. Sizler için hazırladığımız destek videolarının sonuncusunda görüşmek üzere.